Şimdi e, isterseniz şöyle bir e, sıralamaya başlayalım. Evet giriş yapalım. Bir giriş e, giriş yapalım. İletişim dedik. Şimdi bir göz teması var değil mi? Evet evet aynen öyle. Bir öncelikle bir göz temasıyla Hı -hı. yolda giderken de aynı şekilde göz teması kuruyorsunuz. Hı -hı. Bir iletişime geçmiş oluyorsunuz. Belki tanımıyorsunuz. Hı -hı. E, ailede e, bunu esirgememek gerekiyor. Dışarıda yaptığımız o güler yüzü o göz temasını öncelikle bizim için en değerli olan Hı -hı. E, ailede olması şart. Öncelikle bir göz teması hı hı. E, muhakkak olacak. Birinci basamak bu. Hı hı. Bu şekilde söyleyebiliriz. O zaman göz temasını birbirimizden esirgememiz evet, gerekiyor. Evet, Güzel. birbirimizi görmemiz birbirimizi gerekiyor. Gör kendimizi evet. görmemiz Evet. Lazım. Onun yanında ikinci olarak hı hı. E, etkin dinleme. Hı hı. Şimdi e, konuşuluyor, sesler geliyor ama hı. o anda biz başka şeyle ilgileniyorsak hı hı. bu... Eşimiz olabilir, çocuğumuz olabilir, bize ihtiyacı var ve konuşmak istedi. Bunun için özel zaman ayırmamız gerekiyor. Etkin dinleme yapmak için bir kahve alınabilir, karşılıklı. Seninle bir konuda görüşmek istiyorum. Tabii ki çok önemliyse. Hı hı. Yani ailedeki zaten konuların hepsini ben önemli görüyorum. Çocuklarla ilgili olur, eve bir hı. şey alınacak, ihtiyaç olur. Bunların hepsi bence önemlidir. Hı hı. Ee, birer kahve alınıp ne seviliyorsa çay alın. bunun eşliğinde karşılıklı birbirlerine değer vererek göstermazı kurarak etkin dinleme söz kesmeden sırayla toplum içinde olması gereken de bu iletişim zaten sadece ailede değil iletişim genel olarak her yerde şeyle, bu şekilde her şeyle olması gerekiyor ise, biz peki. tabi bunu şu anda aileye uyguluyoruz hı hı. aile için konuşuyoruz ee, etkin dinleme olması şart yani birbirimizi dinlemeliyiz evet. peki evet. peki ön yargılar nedir ee, ön yargılar şöyle e, söyleyeyim, birbirimizi gene etkin dinlememekten, anlamamaktan oluşan, işte bana böyle söyledi ama neden söyledi veyahut da işte e, şunu şu şekilde mi acaba yaptı? Hep kendi kendimize kurduğumuz Kendimiz şeyler. Kendimiz kuruyoruz Evet halbuki öyle bir şey yok aslında. söylenmek söylenilmek <gülüyor> istenilen şey çok farklı. Evet söylenilmek istenilen <gülüyor> şey çok farklı. Bu sebepten dolayı insanlar birbirlerine kırılıp küsebiliyor ve iletişimi koparabiliyor. <gülüyor> Ailede bu çok yanlış ve içinden çıkılmaz durumlara sebep olabiliyor. Ben şunu öneriyorum. Ee, mızıkçı çocuklar gibi çocukken oyun oynarken böyle mızıkçılık yapan çocuklar gibi evlilikte biz evcilik oyununda bunu yapmayalım. Sofraya küsmeyelim. Güzel. Ee, ne olursa olsun sofrada bir buluşalım. Bütün aile. Evet bütün aile. Hı -hı. Ne olursa olsun. Hı -hı. Ee, kapıyı açtığımızda günlük sorunlarımız ne olursa olsun bir güler yüzümüzü eksik etmeyelim eşimizden. Çok güler güzel. yüzle kapımızı açalım. Hı -hı. Ee, tabii evlilik konusu olunca. Şunu da söylemek istiyorum. Yatağa da küsmeyelim. Güzel. Evet. Kendi başımıza yatağımızı ayırmamamız gerekiyor. Hı. Bunun devam etmesi gerekiyor. Hı. Çünkü aile kurumu bunun için kurulmuş. Hı. Temin söylediğimiz gibi meşru çerçevede ihtiyaçların karşılanması için. E, bu da çok önemli. Eşler birbirlerine değer verecek. Hı. İşten döndüğünde eğer işten gelen de olsa evde bekleyen de olsa ev hanımıysa kendi öz bakımına dikkat edecek. Eşine güler yüzle, güzel kıyafetlerle arkadaşlarının yanına giderken, gezmeye giderken nasıl davranıyorsa aynı o şekilde davranacak. Çok güzel bir.